Sevgili takipçilerim öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım 2 Ocak'ta Türkiye saatine göre gece 21:35'te 12 derece oğlak burcunda yeni yılın ilk yeni ayı doğacak oğlak burcu öncü nitelikli toprak elementinin çok güçlü bir burcu olarak hayatımızda da güçlü kişilere ve güçlü yapılara Aslında işaret ediyor liderler yöneticiler devlet mercileri ee, hükümet Otorite pozisyonundaki kişiler, büyük şirketler bunlar hep Oğlak Burcu'nun sembolleridir. Ve an haritasında Aslan Burcu da yükseliyor. Aslan Burcu da bunu teyit ediyor. Aslan da liderler, ünlü kişiler, yöneticiler ve güçlü yapıları anlatır. Bu yeni ay demek ki ay boyunca daha fazla e, kişisel ve toplumsal alanlarda gündemimizi oluşturacak gibi görünüyor Evet Venüs retrosu devam ediyor Venüs da oğlak burcunda devam ediyor olması ve e, yeni ayında e, günler içerisinde Venüs'le ve ardından Plüto ile oğlak burcuna kavuşacak olması üzerimizde duygusal baskıların artabileceğini de işaretçisi Geleceğimiz, kariyerimiz, toplumdaki duruşumuz, statümüz, hayatımızdaki sorumluluklar, görevler, en temel yapılarımız, bize maddi manevi güven veren yapılar Olak Burcu ile ilgilidir. Ve biz bu dönemde geleceğimizi daha fazla sorgularken doğal olarak da kaygıları, endişeleri, gelecek korkuları, korkularını sağlayabiliriz daha yoğun yaşayabiliriz Venüs oğlak burcunda gerilerken hem kendimiz hem yakınlarımız sevdiklerimiz çocuklarımız ailemiz onların en temel ihtiyaçları ile ilgili onların gereksinimleri ile ilgili sorumluluk altında olduğumuz kişilerle ilgili özellikle kaygılarımız var korkularımız var memnuniyetsizliklerimiz var yetersizliklerimiz var tüm toplumda Aslında burada oğlak yeni ayı Memnun olmadığımız, kendimizi yetersiz hissettiğimiz, hayatımızdaki yapılarda hani e, istikrar aradığımız, disiplin aradığımız, sorumluluk aradığımız, güven aradığımız yapılardaki eksiklikleri, memnuniyetsizlikleri fark edip e, buralardaki ihtiyaçlarımızı daha görünür bir şekilde e, belki talep edeceğimiz, et, etmek istediğimiz e, dönemlere işaret ediyor. Evet, iş kaygıları artabilir. İş kayıpları olabilir bu yeni ay döngüsünde. Kariyerde önemli değişimler söz konusu olabilir. Ee, yine büyük şirketleri yönetir dedik. Yani şirketlerle ilgili toplumda dikkat çekici bazı dönüşümler olabilir. Bazı şirketlerin e, kapanması ya da bazı özellikle şirket yöneticilerinin liderlerin bu dönemde hayatlarında bazı baskılarla daha fazla karşılaşması devlet ve yönetim alanlarındaki güçlü kişilerinde otorite figürlerin de hayatında bu baskıları daha yoğun hissetmesi bu memnuniyetsizliklerle ve eleştirilerle daha fazla karşılaşması da mümkün görünüyor 12 derece Oğlak burcunda doğacak bu yeni ay özellikle Öncü burç gruplarını daha fazla etkileyecek Yengeç Oğlak terazi ve koç burçlarımız lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Güneş burcunuz bu burçlarda olabilir yükseleniniz olabilir veya kişisel haritalarınızda Öncü burçların 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz olabilir İşte bu gezegenleriniz bu yeni aydan etki alacaktır haritalarınızda Oğlak burcunun bulunduğu ev alanında bir yeni ay enerjisi var buralarda yeni gündemler olabilir ama bu konuların gözden geçirilmesi belki buralardaki eksiklerimizin beklentilerimizin yetersizlik lerimizin ya da geleceğe dair kaygılarımızın endişelerimizin de daha fazla fark edilmesi mümkün görünüyor Türkiye'nin tam yedinci ev çizgisinde meydana gelecek Türkiye haritasının üstelik natal haritamızdaki Yengeç burcundaki plüto ile de karşıt açıda bir yeni ay doğuyor. Yedinci ev ilişkilerdir. Ülkeler arası ilişkiler, anlaşmalardır, ülkeler arası sözleşmelerdir. Müttefik ülkelerdir ama aynı zamanda bizim için rakipler, açık düşmanlık eden ülkelerde yine 7 evle ilgilidir e, buralarda ülkeler arası ilişkilerde sorgulamalar olabilir Venüs retrosuyla bazı memnuniyetsizlikler bazı anlaşmalarda sorunlar olabilir yine düşmanlıklarla ve maddi manevi Manipülatif baskılarla özellikle e, karşılaşabiliriz e, diğer e, ülkelerle olan ilişkilerimizde politik alanda siyasi alanda devlet yönetiminde özellikle Gözden geçirmelerin olması, e, politik bazı yeni yapılanmaların e, yana, ya da görev değişimlerinin özellikle liderlerle ilgili belir yapılarda e, gündemlerin oluşması da mümkün görünüyor. Ülkemizde büyük şirketler, büyük şirket yöneticileriyle ilgili konularda da e, özellikle dikkat çekici gelişmeler olabilir. İnşaat sektörü Oğlak Burcu'nda yeni ayından daha fazla etkilenecektir Venüs'ün de geri hareketi maddi ekonomik baskıların artması bunun da tabii ki bazı iş hayatında piyasalarda inşaat sektöründe büyük şirketlerde bazı yetersizliklerin ekonomik kaygıların ve bunların sonuçlarının Tabii ki halka da halkı da etkileyebilecek sonuçlarını bize işaret ediyor Mars yay burcunda ülkenin altıncı evinde askeri alanda inisiyatif alma özellikle ordunun Türk ordusunun askerin donanmanın yani burada daha cesur girişimlerde bulunması, inisiyatif alması, hareketliliğin, enerjinin ve bazı mücadelelerin olması mümkün. Sağlık alanı tabii ki 6. evdir. Sağlık alanında hassasiyetler artabilir. Yine tüm kamusal alanda, kamu çalışanlarında ve sağlık çalışanlarında Mars'ın buradaki geçişi zarar verici olabilir. Sağlık Ocak ayında salgın hastalıkla da beraber tabii ki bunun. Günlük hayatımıza bazı yansımaları, yine günlük hayatımızdaki çalışma şartlarımızdaki düzenlemeler ve iş hayatını ve ekonomik alanı da bir şekilde etkileyebilecek bazı kısıtlamalar gündeme gelebilir ve bunlarla ilgili yeni kurallar, yeni uygulamalar olabilir. Finansla ilgili, finans piyasalarıyla ilgili ekonomik anlamda ülkemizde ee, yeni bir döngü başlamak üzere. Özellikle Şubat ayında başlayacak. Ama onun öncesinde bu ay bazı sonuçların değerlendirilmesi ve belki bir süredir devam eden bazı politikaların sonuçlarıyla yüzleşilmesi de gündemde olabilir. Ee, borçlanma ve özellikle vergiler üzerinde tabii ki Oğlak yeni ayının etkisi artacaktır. Burada yeni düzenlemeler olabileceği gibi bu yeni düzenlemelerin e, özellikle halk üzerindeki baskıları da artabilir Bunlar çok genel etkiler Tabii ki hepimiz kendi haritalarımızın e, özelliklerine göre detaylarına göre etki alabiliriz az veya çok etkilenebiliriz şimdi kısaca yükselen burçlarına göre bu yeni ay bize neler getirebilir onlardan bahsetmek istiyorum sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar oğlak yeni ayı sizin için önemli bir yeni ay Siz de bir öncü burçsunuz Çünkü en çok etki alan burçlardan sınız 10. evinizde bir yeni ay doğuyor bu yeni ay Evet geleceğe dair kaygılarınızın olduğunu özellikle kariyer konularında hedeflerinizin yeni hedeflerinizin olduğunu ama bazı güvensizliklerinizin ve endişelerinizin de olabileceğini işaret ediyor iş ve çalışma hayatınızda memnuniyetsizlikleriniz ve bazı anlaşmazlıklarınız varsa bu yeni ayda bunlar gündemde olabilir ve Belki önemli kararlar vermeniz gerekebilir yenilikler değişimler söz konusu olabilir daha önce birlikte çalıştığınız kişiler ve daha önce beraber iş yaptığınız şirketler yani buralarda mesela görüşmeleriniz olabilir daha önce yaptığınız bir işe geri dönebilirsiniz yani bunun gibi etkileriniz var kariyer tabii ki ilişkilerinizle ve evliliklerinize de ilgili olabilir sevgili koçlar evlilikler ortaklıklar işbirlikleri ve bunların özellikle toplumdaki duruşunuz statünüz ve geleceğinize dair şekillendirici etkileri var memnun olmadığınız konuları daha fazla sorgulayabileceğiniz bir aydasınız ve bunları sorgulayarak belki kendinize yeni yol haritaları da çizebilirsiniz lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuza yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın sizin için bireysel etkileri daha güçlü olacaktır daha kadersel olacaktır sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar genel olarak Aslında olumlu etkilenen burçlardansınız Oğlak Yenayı dokuzuncu 9. evinizde Umutlar, düşünceler, inançlar alanında doğuyor. Tabii ki hayata yeni bir bakış, yeni bir vizyon, yeni bir düşünce sistemi oluşturabilirsiniz. Bunlar biraz geçmişle ilgili konular da içeriyor. Sorgulamaları arttırıyor. Yarım kalan bir eğitimi tamamlayabilir. Akademik alanlarda girişimlerde bulunabilirsiniz. Seyahat planlarınız olabilir. Daha önceden gitmek isteyip de gidemediğiniz ya da gittiğiniz, tekrar gitmek istediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz akrabalarınızla bağlantılarınız olabilir ya da uzun süredir de devam eden bir hukuksal konunun artık gündeme gelmesi ve onunla ilgili hak arayışları olabilir gezegeniniz Venüs gerilemekte ay boyunca da gerileyecek. bu sizi Tabii ki daha nostaljik daha geçmişe dönük yapıyor biraz enerji düşüklüğü ve moralsizlik verebilir ama geçmişten gelen karmik hak edişleri de getirebilir bunu unutmayın lütfen herkes aynı şekilde etkilenmez lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar öncü burçlardaysa bu bahsettiğim etkileri daha yoğun ve güçlü hissedebilirsiniz sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar oğlak yeni ayı sekizinci evinizde doğacak maddi konularda parasal konularda bazı memnuniyetsizlikleriniz endişeleriniz olabilir bir borç ödeme konusunda yetersizlik korkular olabilir ya da maddi konularda sıkıntılar baskılar hissedebilirsiniz ortaklı işleriniz eşinizin parasal kaynakları eşinizin özellikle işi kariyeri alanında oluşabilecek bazı dönüşümler söz konusu borçlanmaları dikkat edelim ama geçmiş bir borçlanmanın da etkileri olabilir Tabii ki bu dönemde hayatınızda Beklediğiniz ama almayı alamadığınız bir mirasın, bir nafakanın, bir tazminat ödemesinin elinize geçmesi de mümkün. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu etkileri daha yoğun hissedebilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar en güçlü etkilenen burçlardansınız yedinci evinizde bir yeni ay doğuyor Üstelik de Venüs geriliyor ilişkilerinizi sorguladığınız bir dönemdesiniz bazı memnuniyetsizlikleriniz var anlaşmazlıklarınız olabilir anlaşmazlık yaşadığınız ve bir süredir sürüncemede kalan ilişkilerinizle ilgili Tabii ki yeni yol haritaları belirleyebilirsiniz ama belki yarım kalmış bazı ilişkileriniz var onları tamamlama fırsatı da karşınıza çıkabilir eski ortak eski arkadaş eski eş Bunlar bu yeni ayda gündeme gelebilir Hatta sizi duygusal olarak zor manipülatif durumlarla karşılaşabilirsiniz. O nedenle ilişkilerde çok da hızlı kararlar almamak gerekiyor. Maddi manevi bazı baskılar, yoğun baskılar hissedebilirsiniz. Özellikle karşınızdaki kişilere, eşinize, ortağınıza yakın arkadaşınız, hatta bir iş hayatındaki rakibinize belki gerçekten sizin için açık bir düşmanlık içinde olan bir kişiye hani bunlara dikkat etmek lazım beklemediğiniz bazı davranışlar ya da işte belki gizli olan bazı davranışlar ve onlarla karşılaşmanız mümkün görünüyor lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuzla yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkileri daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Oğlak yeni ayı 6. evinizde doğacak. Günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleğiniz, çalışma koşullarınızla ilgili bazı yeni gündemler var. Ancak bu yeni gündemler biraz hani kısıtlamalar ve engellerle de karşınıza çıkabilir. Beraber çalıştığınız kişiler, iş hayatınızdaki kişilerle anlaşmazlıklar olabilir. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Ya da daha önceden çalıştığınız kişiler tekrar hayatınızda girebilir biraz nostaljik etkiler de var sağlığınıza dikkat edin sağlığınızda görmediğiniz detaylar gözünüze çarpabilir ya da hep ihmal ettiğiniz konularla yüzleşebilirsiniz evcil hayvanlarınızın sağlığı genel olarak alışkanlıklarınız beslenmeniz diyetiniz genel ihtiyaçlarınız tüm bunların şöyle bir sorgulanabileceği gözden geçirebileceğiniz bir dönem biraz memnuniyetsizlikleriniz artabilir belki yoğun çalışma temponuzda gerektiği kadar yardım almadığınızı düşünüyorsunuz ya da hak Hak, hak ettiklerinizi alamadığınızı düşünüyorsunuz biraz sabırlı olunması gereken bir dönem Önümüzdeki aydan itibaren bu hak edişleri daha rahat elde edebilirsiniz sevgili aslanlar 12 derece yengeç oğlak burcunda olacak bu yeni ay özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız öncü burçlarda yengeç oğlak terazi ya da koç burçlarında gezegenleriniz varsa etkiler sizin için çok daha etkili olabilir yani belirleyici olabilir Eğer önce burçlarda gezegeniniz yoksa daha hafif etkilerle geçirebilirsiniz sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar Oğlak yeni ayı Beşinci evinizde doğacak. Çocuklarınızla ilgili yeni hedefleriniz var, umutlarınız var. Aşk hayatınızda romantizm artıyor. Biraz nostaljik etkiler de var. Ee, geçmiş ilişkiler, geçmiş aşklar, yarım kalmış flörtler filan bu dönemde kendini bir hatırlatabilir. Ee, biraz kafa karışıklığı da olabilir. Çocuklarla ilgili bazı memnun varsa hani ilişkilerde iletişim sorunlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Ama onları çözmek için de fırsatlarınız olabilir gerçekten. Yani belki burada köklü bir dönüşüm yani ilişki modelinizde bir dönüşüm olabilir ya da bir aşk ilişkinizde ya da bir romantik ilişkinizde bir arkadaş ilişkinizde belki güçlü dönüşümler içerisinde olacaksınız. Gelecekle ilgili hedeflerinizle de ilgili yeteneklerinizi keşfedebileceğiniz ya da size ait bazı yetenekleri artık değerlendirip gerçekten bir iş haline, bir gelir haline getirebileceğiniz bir süreçte de olabilirsiniz. Bu yeni ay eski hobilerinizi değerlendirme, onlarla tekrar ilgilenme fırsatları da verebilir. Aslında olumlu etkilenen burçlardansınız sevgili başaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 12 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler çok daha güçlü olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, siz bir önce burçsunuz Tabii ki en güçlü etkilenen burçlardansınız. Ee, ve sizin için özellikle ev yuva alanını etkileyen bir yeni aydan bahsediyoruz. Ve yönetici gezegeniniz Venüs'te. Geri harekette. Bu durumda birazdan hani moraliniz zayıf olabilir, enerjiniz düşük olabilir bu yeni ayda. Ailenizle ilgili, yuvanızla ilgili endişeleriniz, kaygılarınız var. Ya da bir ev taşınma konusu, emlak konusu, gayrimenkul, toprak alımı, satımı, kiralanması ya da dönüşümü gibi bir konu var. Ama burada gecikmeler var, duraklamalar var, memnuniyetsizlikler var. Bunları biraz sabırla karşılamak gerekiyor. Aile üyeleriniz, ebeveynleriniz, onlarla ilişkileriniz, e, huzursuzluklar olabilir ya da onların sağlıklarıyla ilgili endişeleriniz olabilir e, bu gündemler Şubat ayına kadar devam da edebilir Ocak ayında Aslında daha sakin daha sağduyulu olmamızda fayda var Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında ise bu bahsettiğim etkileri çok daha yoğun hissedebilirsiniz Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Oğlak burcundaki yeni ay 3. evinizde doğacak. Ee, yeni fikirler, yeni düşünceler, planlar var. Yani yakın çevre ilişkilerinizin arttığı ailenizle Akrabalarla, kardeşlerle, hatta komşularla daha fazla bir arada olduğunuz bir dönemdesiniz. Venüs Retrosu, evet belki size uzun süredir zaman ayıramadığınız bu kişilere zaman ayırmanız, özlediğiniz kişilerle tekrar bir arada olmanız için fırsatlar verebilir. Bazı geziler, seyahatler olabilir. Bazı gezilerinizde, seyahatlerinizde ya da ticari girişimlerinizde ertelemeler, gecikmeler de olabilir. Çünkü Retrolu bir aydayız, Retrolu bir yeni ay yavaşlamalar, gecikmeler yaratabiliyor ama bunu unutmayın bu iş hayatınızdaki ya da eğitiminizdeki bir gecikmenin Belki de yakın ilişkilerinizi ayıramadığınız zamanı ayırmak için de size fırsat tanıyabileceğini unutmayın bazı düşünceleriniz planlarınızı gözden geçirebilirsiniz eksiklerinizi de tamamlayabilirsiniz ve bu süreçte fark etmediğiniz detayları da fark edebilirsiniz sevgili akrepler lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 12 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu ve bunlar önce burçlarda ise bu etkiler çok daha güçlü olabilir sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar oğlak yeni ayı ikinci evinizde doğacak para alanınızda bir yenilik var yeni bir iş beklentisi yeni bir iş girişimi para kazanma imkanı ya da paranızı yönetme işte size ait değerleri mal varlıklarınızı belki bu dönemde değerlendirme fırsatları var bunları düşünüyorsunuz ama Venüs Retrosu da var bu durumda hani parasal konularda gecikmeler bazı memnuniyetsizlikler Hatta endişeler gelecek korkuları kaygılar yetersizlik hissiyatları olabilir e, sakin olmak, sağduyulu olmak gerekiyor. Çok sabırsız, hani böyle düşünmeden hareket etmemek gerekiyor. Bu yeni ay döneminde alışverişlerde, yatırımlarda e, dikkat etmek gerekiyor. Korkuyla, endişeyle hareket ederseniz zararlar oluşabilir çünkü. Evet iş kayıpları ya da parasal kayıplar olabilir ya da beklentiler biraz gecikebilir. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında, öncü burçlarda, oğlak, yengeç, terazi ya da koç, Gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler daha güçlü olacaktır. Eğer öncü burçlarda çok gezegen yerleşiminiz yoksa biraz hani bu dönemde para konularında temkinli olmanız gerekiyor. Yani çok da zorlanmayabilirsiniz sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar sizin yeni ayınız. Dolayısıyla en güçlü etkiyi siz alıyorsunuz. 2 Ocak doğumlular veya işte 29 Ocakla 6 Ocak arası doğan oğlak burçlarımız çıkıyor. E, Önemli etkiler alabilir. Yükselen oğlaklarsa, güneş özellikle yükselen burçları 12 derece ve yakınlarında ise yine çok güçlü etkiler alabilirler. Bu yeni ay ile beraber hayata bakışınızda ve düşüncelerinizde, fikirlerinizde yenilikler var, yeni kararlar var. Venüsün gerilemesi biraz hayatınızı sorgulatıyor. Memnuniyetsizlikler olabilir, kendinizden hani fiziksel olarak bile biraz böyle. Bu dönemde kendinizi çok daha fazla sorgulayabilirsiniz, memnuniyetsizlikten hissedebilirsiniz, ilişkilerinizde sorunlar daha görünür hale gelebilir. Ama geçmiş sorunları da çözmek için ya da yarım kalmış bir şeyleri toparlamak için de hayat size fırsatlar sunabilir tabii ki. Sürpriz yardımlar da gelebilir, maddi manevi bu yeni ay döngüsüyle beraber yeni bir imaj olabilir, yer değişiklikleri, iş hayatınızda yenilikler, kariyerinizde bazı yenilikler, tüm bunları bu yeni aile beraber hayatınıza geçirebilirsiniz harekete geçmek için biraz sabırlı olmak gerekiyor Evet kurgulayabiliriz planlayabiliriz hazırlıkları yapabiliriz ama belki de adım atmak için Şubat ayını beklemek çok daha doğru olabilir sevgili oğlaklar sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar oğlak yeni ayı 12. evinizde doğacak biraz içe döndüğünüz böyle bir yalnızlığa eğilimli olduğunuz bir dönemdesiniz bir inziva Belki bir kısa mola hayatınızı bir tatil olabilir tabii ki uzaklara gitmek gibi ee, aynı şekilde Tabii bu yeni ay Venüs retro olduğu için biraz her şeyi saklamak istiyorsunuz sanki yani ilişkilerde de gizli ilişkiler ya da iş hayatınızda da böyle gizli geri planda olan işler yalnız başınıza yaptığınız işlere odaklanabilirsiniz Şubat ayı sizin zamanınız olacak şimdi mesleki konularda bazı kişisel girişimleriniz için gerekli hazırlıkları tamamlayabilirsiniz ya da ilişkilerinizle ilgili e, sorgulamaları yapabilirsiniz sağlığınızla da ilgili kendinizi şöyle bir toparlamak için belki e, bedensel ruhsal böyle bir şifalanma bir sağlık tedavi arayışınız olabilir Bunlar da ilgili yine bir Ocak ayını e, değerlendirebilirsiniz ondan sonra güç toplayabilirsiniz ve Şubat ayında e, sağlıklı bir şekilde hedeflerinize doğru ilerleyebilirsiniz Lütfen kişisel doğum haritalarınızı bir bakınız. Eğer 12 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegeniniz var mı? Yengeç, oğlak ya da terazi, koç. Bu burçlarda gezegeni olanlar bu bahsettiğim etkileri daha güçlü hissedeceklerdir. Yeni ay tesiri nedeniyle eğer yoksa çok daha hafif söz konusu olabilir fazla da etkilenmeyebilirsiniz ve sevgili balıklar yükselen burcu balık olanlar Oğlak yeni 11. evinizde olacak biraz böyle sorgulamalarınız var arkadaşlar kalabalıklar içindesiniz nostaljik etkiler olabilir özlediğiniz kişilerle arkadaşlarınızla okul arkadaşları iş arkadaşları bir arada olabilirsiniz işte kulüp toplantıları olabilir dernek vakıf çalışmaları sosyal organizasyonlar olabilir bazı belki grup ilişkilerinin ilişkilerini bitirebilirsiniz de hani e, artık memnun olmadığınız bazı arkadaşlık arkadaşlık ilişkilerini sorgulayıp Belki yeni yol ayrımları da söz konusu olabilir Tabii ki yine bazı iş projeleriniz var Çünkü oğlak iş kariyer ve sorumluluklarla ilgilidir iş konularında da e, yeni projeler yeni teklifler gündemde ve bunlar sizin daha önceden çalıştığınız yapılar olabilir kurumlar olabilir daha önceden e, tanıdığınız kişilerden size gelebilir bunları da değerlendirebileceğiniz bir yeni ay döngüsündesiniz daha olumlu etkiler altındasınız e, faydalı etkiler altındasınız bu dönemde sevgili balıklar lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın size çok daha olumlu tesirlerin olabileceğini söyleyebilirim